Ülkemizin en acılı döneminde bile koltuk kavgasına tutuşan, masayı bir devirip bir toplayan, umudumu teröre bağlayan zillet değil, cumhur kazanacaktır. Adayımız belli, kararımız net. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. 14 Mayıs'ta kendisine en büyük desteği vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da mecliste sizlerin teveccühüyle büyük bir çoğunlukla yerimizi alacağız. Rabbin yar ve yardımcımız var. özlerle